Bugün 29 Temmuz 2022 Cuma Venüs günündeyiz Aslan burcundaki ay güney yaratıcı ve canlı enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay ile Koç burcundaki Jüpiter arasında etkileşen üçgen açı güne iyimser ve cesur enerjilerle başlamamızı sağlayabilir kendimizi ifade etmek inisiyatif almak isteyebiliriz ancak sabırsız ve bencil tavırlarda bulunmamız da mümkün bugün Aslan burcundaki Merkür'le boğa burcundaki Uranüs arasındaki dik açı kesinleşecek zihnimiz hızlanırken yeni ve orijinal fikirler üretebiliriz zaman zaman huzursuz ve isyankar da davranabiliriz sinir sistemimiz de daha fazla uyarılabilir nörolojik sağlık problemleri görülebilir Öğleden sonraki saatlerde ay, boğa burcundaki Mars'ta dik açı yapacağından duygusal ve fiziksel enerjimizi kontrol etmemizde zorlaşabilir. Stres ve gerilim ilişkilerde çatışmalar yaratabilir. Aç gözlü, bencil ve inatçı tavırları kontrol edip esnek ve sağduyulu davranmaya çalışalım. Kaza ve sakarlıklara dikkat etmekte de fayda var. Bugün maddi güvenliğimiz ve parasal kazançlar, finans ve ekonomik alanlarda stres yaratacak hızlı gelişmeler olabilir. Özellikle spekülatif piyasalarda hırsları kontrol edip risklere dikkat etmeliyiz. Gece saatlerinde Ay Merkürle birleşirken Boğa burcundaki Uranus'ta da dik açıda olacak. Sinir sistemimizin daha hassas olabileceği gece saatlerinde nörolojik problemler, kronik dolaşım sistemi ve tansiyon sorunları, uyku sorunları nüksedebilir. Temkinli olmaya çalışalım. Gece saatlerini stresten uzak durup sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.